Şimdi öteleme aracını kullanarak W, I, N üçgenini koordinat sistemindeki diğer üçgenin yerine taşıyacağız. Kolay. Araç bu x ve y koordinatlarını ne kadar ötelemek istediğimizi soruyor. Öyleyse x koordinatını ve y koordinatını ne kadar taşıyacağımıza karar verelim. W köşesinin x koordinatını 2'den eksi 5'e çekmek için 7 birim sola kaydırmam gerekir. Şimdi üçgeni sola doğru 7 birim kaydırmış olduk. Aynı köşenin y koordinatını 4'ten 0'a çekmek için 4 birim aşağı kaydırmam gerekir. Bakalım ne olacak? Ve gördüğümüz gibi üçgenin her noktası 7 birim sola ve 4 birim aşağı kayınca hedeflediğimiz bölgenin üzerine geldik ve böylece soruyu cevaplamış olduk.